Kafa kafa gitti tabii ki. Ama açısı biraz daha muhalefetten yana umutluydum şahsen. Yani beklediğim gibi olmadı diyeyim. Peki hocam Sinan faktörü var. Malumuz biliyorsunuz %5'lik bir oy potansiyeline sahip. %5'lik bir oy aldı. Sizce bu aday kimi destekler? Milliyetçi tabandan oy aldığı için şahsen Cumhur ittifakına daha yakın görüyorum onu. Ama e, siyaset biliyorsunuz sürprizlerle dolu bir alan olduğu için bir baktınız Millet İttifakı ile beraber bir daha seçime hazırlandılar yani. Seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah, Allah bizim yolumuzu aydınlessin diyorum açıkçası şey demiyorum. Bekleyelim sonuçlar malumunda. Peki ne düşünüyorsunuz sonuç hakkında? Dönüm başkanı kurulu ikinci tura kaldı. Belki Tayyip Erdoğan alacak bu saatten sonra değişen bir şey olmaz. Peki Sinan Uan sizce kimi destekler? Ak Parti neden destekler? Milliyetçi görüşmüşüz. HDP destek olduğu diye, kendisi zaten açık açıklığına getirdi. AK Parti'yi destekledi. İkinci tura kaldı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani birinci turda bitmesini bekliyorduk. Sonuç itibariyle şu anki durumdan memnunuz. İşaret belli. İkinci turda da sonuçlar şimdiden belli gibi. Dolayısıyla o şimdiye kadarki süren stres sona ermiş bulunuyor bütün bunlardan önemlisi çok güzel bir seçim süreci yaşandı. Bu da vatandaşlarımızın, halkımızın büyük olgunluğunun eseri aynı zamanda. Buna gölge düşürecek herhangi bir şeyden herkesin kaçınması gerekir. 2. tura kadar, 2. turdan sonra da eee hayırlı olsun inşallah şimdiden sonuç. Peki hocam Sinanoğan ikinci turda sizce kimi destekler? Cüneyt Özdemir güzel bir tespitte bulunmuştu. Yani Büyük ihtimalle kazanandan yana tercihini yapar. Akıllı, akıllıca olan da budur. Bir de İbrahim Kalın Bey'in güzel bir değerlendirmesi vardı. Söylemleri, seçim sürecindeki söylemleri Cumhur ittifakına daha yakın. Dolayısıyla kime yöneleceği veya kime destek vereceği beş aşağı beş yukarı belli. Fakat şu da var. Diyelim ki diyelim ki muhalefete destek verse bile sonuç itibariyle seçmen robot değil. Yani ben muhalefete destek veriyorum dediği takdirde milli, e, e, söyleyin e, ismini tam e, hatırlatamayacak kadar demek ki zayıf bir e, kampanya çalışması yaptılar herhalde. E, milli İttifak. Millet İttifakı'na destek verse bile sonuçta bütün seçmelerine seslense dese ki açık ve bariz bir şekilde Millet İttifakı'na ben destek veriyorum siz de oraya oyunuzu destek verin dese bile ona oy veren seçmelerin büyük bir kısmı yine Millet İttifakı'na vermeyecektir. Bu çok açık ve belli yani. Kime verecektir? Cumhur İttifakı'na verecektir. Ya da bir kısmı eğer çok kızgın idiyse iki tarafa da vermemek adına bu tarafa yöneldiyse verdiyse ee, oyunu kullanmayacaktır. Dolayısıyla şimdiden sonuçlar belli. Ee, farkındaysanız istikrarın sürmesi yani aleyhte olanların bile muhalefette olanların bile e, gönlüne su serpmiştir. Ferahlatmıştır. Çünkü bir kaosa gitme ihtimali farklı neticelenmiş olsaydı vardı. Yani çok başlılığın Hele hele bir ülkenin yönetimi konusunda özellikle çok başlığın başarıya ulaşması imkanı, şansı yoktur. Hayırlı olsun şimdiden sonuçlar inşallah. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Peki hocam sizce Sinan Oğan, Sinan Oğan ikinci turda kimi destekler? Ne? Tayyip Erdoğan'ı destekler, başka kimseyi desteklemez. Neden peki destekler? Görüş ayrılıkları olduğu için. Kimle görüşüyor? Biri milliyetçi tabandan geliyor, bir tanesi de. Eee şeye e, neydi adı? Yeşil Sol. Yeşil Sol Parti'ye daha fazla yakın olduğu için şeye verir yani. Yalnız e, Cumhur İttifakı'nda da Hüdapar e, faktörü var. Hüdapar çok fazla bir önem teşkil etmiyor. Çok fazla, çok az bir oy oranı olduğu için çok fazla bir önem teşkil etmiyor. Peki hocam Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? ikinci tura taşındı. Bekliyor muydunuz? Bekliyorduk ve o yani... Ee, görünen köy kılavuz istemiyoruz. En sonunda yani olan oldu. Recep Tayyip Erdoğan alacaktı. İkinci turun sonunda da o alacak. Hadi kolay gelsin. Değerlendiriyorsunuz. İkinci tura kaldı. Normaldır normal. Peki e, ikinci tura taşınmasını bekliyor muydunuz? Ya bekliyor. Normaldir. Her şey normaldir. Türkiye'de demokrasi var. Uyacağız. Peki hocam Sinan Oğan ikinci turda kime destek verir? Kime verirse versin bizim el garantimiz. Sizce kime veriyor? Kimi destekler? Artık kimi kim seye destekle? De banane. En güzeli odur. Ne göreceği ben söyleyeyim. Vallahi inşallah Kılıçdaroğlu kazanır. Her şey Selahattin Demirtaş için. Her şey. Peki, Peki hocam, ikinci birinci turdan Marmara Sinan Oğan %5'lik bir oy aldı. Sizce Sinan Oğan hangi ittifakı destekler? Hangi adayı destekler? Kılıçdaroğlu. Çünkü hak uğradı. Çünkü AK Parti bütün oyları hepsini çaldı. Hala da şeyler, e, torbalar açılmamış. Bu kadar. Her şey bu boyu sene Nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl i̇kinci tura kaldı Malhun'uz biliyorsunuz. E, aynısını gene e, reis alacak bunu inşallah. Peki hocam, e, birinci turda Malhun Sinan yüzde %5'lik bir oy e, potansiyeline sahipti. Sizce ikinci turda kimi destekler bu aday? Şu anda ikisiyle de yani şey ona herhangi ki, hangisi yaklaşırsa da bazı şartları var. Yani konuştuğu kadar bazı şartları var. O şartları kim kabul ederse herhalde ona çalışır. Peki sizce kime gider? Bence reise gider. Bence Tayyip Erdoğan. Seçimini değerlendiriyoruz. Yani siyasi tarafından konuşmak istemiyorum için ikinci turda belli olacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bekliyor muydunuz bu sonucu? Tabii İkinci bekliyorum. tura heyecanla bekliyorum. Zaten benim oyumu kime verdiğimi de belli zaten. Kimi veriyorsun? Ben AK Parti'ye verdim. Yine şimdi tura da AK Parti'ye veriyorum. Çünkü bize bu ülke için Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı, ne yaptırdı çok belli olduğu için. Peki hocam birinci turda Manus Sinan Oğan %5'lik bir oy potansiyeline sahipti. İkinci turda sizce kimi destekler? Sayın Sinan zaten bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Kılıçdaroğlu'yu eğer destekleyeceğimse beni şeyde, partisinde bırakmak istiyordu dedi. Tamam mı? O e bu da bence bir şey olmayacaktı. Hiçbir şey düşünmüyorum. Kim kime durdurmadır? Tışkıya lan. Tışkıya lan. Seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci tura taşındı. İkinci tura taşındı. Normalde taşınmaması lazım ama Kılıçdaroğlu'nun marifeti bu. Yani koskoca altılı bu adamın 15 sefer yenilmesine rağmen hala bu adam Cumhurbaşkanı adaysa bunu, buna oy verenler dahi düşünmesi lazım. Peki hocam birinci turda malum Sinan Nohan faktörü vardı. ikinci turda sizce kime verir bu aday? Yani oyu, onun oyu kendisi değil. Toplama bir oydur. Nerede yönlendirse oraya gitmez. O yüzden karışıktır yani. Herhangi bir yere daha dahi yönlendirilmez. Vatandaşlar ne düşünüyor? ikinci tura kaldı malumunuz biliyorsunuz. Müthiş bir hayal kırıklığı var yani yaşadığımız. İkinci turda biraz muhalefetin işin, işinin zor olduğunu düşünüyorum. Seçmeni sandığa götürme konusunda. Ama yine de her şeye rağmen elinden geleni yapması gerekir muhalefetin. Hayırlısı olsun. Peki hocam malimiz biliyorsunuz birinci turda Sinan faktörü vardı. Yüzde beşik bir kitlesi var. Oy potansiyeli vardı. Sizce ikinci turda bu adayı kimi destekler? Şimdi Sinan Oğan tüm seçmenlerini yönlendirmek de istese, bir tarafa kanalize etmek istese tamamını götürebileceğini zannetmiyorum. Yani desteklediği tarafa %60'ını götürebilir en fazla ve zaten muhalefetin sonunda yani seçmeni sandığa götüremez. Öyle düşünüyorum yani. Yani, yani. İkinci turda sizce sonuç ne olur? İkinci turda sonuç bence şimdiden belli. Tayyip Erdoğan kazanır. Bu seçimi vatandaş nasıl değerlendiriyor? Tabii en güzeliz böyle oldu. Başka ne diyeyim? İnemi, İnemi'nin aynı yere Erdoğan'a. Şey Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl değerlendiriyorsun abi? Vallahi hiç iyi, iyi değerlendirmiyorum zaten. Ne? Niye? Bellidir zaten her şey. Ortadadır. Millet çaldı, şey bütün oyları çaldılar. Zaten şey olsaydı... Emin ol %100 Kılıçdaroğlu kazanırdı. Peki, peki birinci seçimde Manu Sinan Oğan faktörü var. %5'lik bir oy oranı var. Sizce ikinci turda bu adayı kimi destekler? Bence Kılıçdaroğlu destekler. Cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi aklım hiçbir şey yetmiyor bu sefer. şey söylemeyeceğim. Yanılıyor o zaman. Peki birinci turda Sinan Oğan faktörü vardı. Sizce Sinan Oğan ikinci turda kime destek verir? Vallahi hiç bilmiyorum. O bir pazarlık peşinde bence. Bir pazarlık peşinde. Bir şeyleri koparmaya çalışıyor galiba. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kardeşim bellidir ki hile yapmış. Hile yapmış. Hile olmasa kesinlikle alamazdı bunu. Hile yaptığını herkes biliyor. Sırt halka biliyor. Türkiye halkı biliyor. Ama Allah'ın izniyle e, ikinci turda devreyeceğiz. E, Cumhurbaşkanlığı seçim eder. Kılıçdaroğlu'yu destekliyoruz. Siz halkta hepsi onu destekliyor. Allah'ın izniyle kırışlar olun. Cumhurbaşkanı adayı olacağız. Evet. Malumunuz birinci turda Sinan Oğan faktörü vardı. İkinci evet. turda sizce bu Sinan Oğan kimi destekler? Valla onlar kendi aralarında halledecek abi. Biz onu bilemiyoruz. Onlar konuşacak, onlar ortaya bir şey atacak. Onlar bir şeyler diyecek ki o ona ne verecek, o ona ne verecek. Onlar öyle şey yapacak abi. Senin düşüncen nedir? Hani? Sence hangi yani tarafı destekler? Düşüncen, benim düşüncem Tayyip'i destekleyecek. %90 onu destekleyecek. Kimi tarafına geçerse o kazanır. Nasıl değerlendiriyorsunuz Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Valla şu an bir şey diyemiyorum hocam. Yani ne bileyim şey diyemiyorum. Birinci turda sonuçlanmasını bekliyor muydunuz? İkinci tura kalması sürpriz oldu Üçüncü mu? Ürüncü turda sonuçlanmasını bekliyorduk tabii ama olmadı. Kim yani, tarafından sonuçlanmasını bekliyordunuz? Vallahi Kılıçdaroğlu tarafından sonuçlanmasını bekliyorduk. Ki bir beklentimiz de vardı. Şu an bir hayal kırıklığı mı oldu? Ne oldu diyebiliriz? Yani. Tabii ki hayal kırıklığı oldu hocam. Evet. Birinci turda Manu Sinan faktörü var, %5'lik bir oy potansiyeline sahip. E, bu lider kimi destekler? Hangi ittifakı destekleyecek? Vallahi Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Onu biliyorum abi. Neden peki Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek? Vallahi tabii ki bu benim bir şahsi bir düşüncendir. Artık onu bilmiyorum ben. Yani. Evet, teşekkür ederim. Ee, şimdi şu anda e, hak edeni kazanıyor. Şu an e, biz birinci turda e, tabii ki kılıçdaroğlu'nu destekliyorduk bir e, hedef olarak ama e, ikinci turda biz kılıçdaroğlu'nun kazanmasını biz e, umut etmiyoruz. Neden? E, ya o, e, kılıçdaroğlu e, e, oylarınızı e, artık bir şekilde çalındı mı? E, e, yeterince alamadılar. İlk e, ikinci bir umut yok kılıçdaroğlular. Peki Sinan Oğan sizce kime destek verir? Ee, Sinan Oğan e, AK, Ak Parti yönündedir onu. Sebebi nedir peki sizce hani neden Ak Parti yönünde? Ee, Sinan Oğan'ın bir e, e, HDP e, HDP karşıdır yani onun bir e, oy oy oranı şimdi Kırdar bir ittifakla kuruyor ama HDPsiz ittifak istiyor HDPsiz de Kırdar olunun bir kalanması sadece çok az. Ya, yarım... Birinci turda bitmesini bekliyor muydunuz? Teşekkür i̇kinci tura kalması sürpriz ya. oldu mu? Sürpriz oldu. Sürpriz oldu Gerçek. Peki ikinci turda kim kazanır? Yani, ihtimaller doğrultusunda şöyle söylesek. Yani şu anda Cumhurbaşkanı önde götürdüğü gibi düşünüyorum. Peki birinci turda Malmuz Sinan Oğan faktörü vardı. %5'lik evet. bir oy potansiyeline sahip. Sizce kimi, kimi destekler bu kim, ikinci turda? Kimi destekler şu anda reise doğru gidiyor. Teşekkür ederim. Ha, ne düşünüyorsunuz? Allah bence bence hile yapmışlar yani. Yani konuşamıyorum <gülüyor> hastayım. Hastaneye gideceğim. Kusura bakmayın. İkinci turda ikinci turda sarkması bir sürpriz oldu mu senin için? Şimdi Ak Parti'de sağlam bir oy alındı bence. Bu durumlara rağmen ama ikinci turda alabileceğini düşünüyorum. Çünkü gençlerin biraz şefki kırıldı gibi CHP karşı. ama hayırlısı olsun diyorum. Hocam, Sinan Oğan faktörü var. Birinci turda %5'lik bir oy potansiyeli var. Yani e, kimi Sinan... destekler sizce? Yani Sinan Oğan'ı pek tanımıyorum. O yüzden onun hakkında yorum yapamam. Yani Kime oy vereceğini bilemem. Uçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi şey olduğu açıklandı. Zaten bir sürü şeyin YSK'dan değiştirildiği açıklandı verilerin falan. Twitter'da gündem oldum. Yani gerçek olmadığını düşünüyorum. Umarım tutuklanmam bu arada. Dedem gelirse tutuklanmayacağım biliyorum. Ve kendi hakkımı istediğim gibi savunabileceğimi düşünüyorum. Böyle olmasını istemiyorum. Yani benim en azından verdiğim oyun bir emeği var. Sonuçta bir bireyim ve bu ülkenin vatandaşıyım. Bir şekilde oy kullanıyorum. Kullandığım oyun gitmesini istediğim vekile gitmesini istiyorum. Gitmesini istediğim insana gitmesini istiyorum. Ama böyle bir şey olmuyor maalesef ki. Yani bu son zamanlarda şey olması... İşte son birkaç saattir aslında bu gündemde olması çok rahatsız etti beni, öyle. Peki malunuz birinci turda Sinan faktörü var, yüzde beşik bir e, kitlesi oy potansiyeline sahip. Sizce bu Sinan Oğan, e, ikinci turda kimi destekler? Ya Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini düşünüyorum ben, e, çünkü zaten... Olur, her zaman. Çünkü Kim şey, e, kendisi de açıklama yapmıştı, cennetin bu, bu, bu. kapısını vaat edemem ama ee, cehennemin kapısını kapatabilirim. Aslında bu zaten şeye bir bir göz kırpmadır zaten. Yani böyle yorumluyorum. Ki güveniyorum da yani çok siyasi, ideolojik olarak birleşmesek de ortak bir alanda. Ama sonuçta bir ülkenin geleceği. En azından hepimizin kendimizi istediğimiz şekilde, özgür iradelerle, özgür bir şekilde ifade edebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 1. tura turda bitmesini bekliyor muydunuz? 2. tura sarkması sürpriz oldu mu sizler için? Sürpriz oldu abi. Bekliyorduk ama ikinci ikinci turu beklemiyorduk hiç. İstiyorduk 1. turda bitsin. Böyle oldu yapacak bir şey yok abi ne yapalım. 1. turda kim, kimin kazanmasını bekliyordunuz? olduğunu Peki hocam malunuz 1. turda Sinanon faktörü var. 2. turda sizce hangi adayı destekler bu isim? Ya şimdi şöyle o da hem hem Cumhur İttifakı'ndan aldı hem Millet İttifakı'ndan da aldı. Ama benim görüşüm muhtemelen bir beş yıl daha çekeceğiz bunu öyle görünüyor. Düzin çaldılar, çırptılar. Bu sefer yasakayla çaldılar. Hı -hı. Hı -hı. Birinci turda manınız ikinci tura aksadı, sarktı. Sinan Oğan faktörü var. Sinan Oğan sizce kimi kime destekler? Sinan Oğan kesinlikle CHP'yi desteklemez. Çünkü milliyetçiler hayırlısı diyelim. Umarım bizi... Yani. Abi sen, sen nasıl değerlendiriyorsun birinci e, turu? Abi vallahi hiç öyle beklemiyordum. Yani dedim ki koca kesin kazanacak yani. Ama inşallah ikinci turu kazanacağız yani. Ondan şüphem yok yani. Peki, o da, Sinan? O da bir sıkıntı olmazsa çalmazlar falan oyları. Peki sizce Sinan Oğan, e, ikinci turda kimi destekler? Bence de Erdoğan destekler. Neden Erdoğan'ı destekler? Milliyetçi dediği gibi yani bizi destekleyerek kalıyor. ya. Oradan bir torpiyon falan alırlar yani anladın mı? Evet abi.